Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Apple ürünlerinin onarımı servisimize profesyonel olarak yapılmaktadır. Bugünkü konumuz iMac'ler. Bugün iMac'leri ele alacağız. 2010 modelinden 2022 modeline iMac Pro'lara kadar onarım hizmetleri vermekteyiz. iMac'lerle alakalı hard disk değişimleri, SSD değişimleri, RAM update'leri, genel bakım hizmetleri servisimize profesyonel olarak vermekteyiz. Bunların yanı sıra ekran kartı değişimleri, anakart onarımları servisimizde yapılmaktadır. Ekran değişimleri ve diğer tüm onarımlar için servisimize başvurabilirsiniz arkadaşlar. IMEC'lerle alakalı genelde yaşanan sorunlar, ısınma sorunları, SSD değişimleri yani hard diskler bazı modellerinde normal disk kullanılıyor ve bu performansını etkilediği için SSD değişimi genelde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra karşılaşılan en çok sorunlardan biri de ekran kartı sorunu. Özellikle orta seviye modellerde, eski modellerde ekran kartı problemleri daha çok yaşanmaktadır. Bunun alakalı ekran kartı değişimlerini yapıyoruz, anakart değişimlerini yapıyoruz, anakart onarımlarını da yapıyoruz. Bu tip problemlerde servisimize başvurabilirsiniz. Ee, servisimizden bilgi almak çok kolay arkadaşlar. Videonun sonunda WhatsApp numaramızı paylaşıyoruz. WhatsApp'tan e, hemen online olarak bilgi alabilirsiniz. Arızanızla alakalı. E, cihazınızın masrafıyla alakalı. Ne kadar ortalama bir masrafı çıkar. Bununla alakalı bilgi verebiliyoruz. iMac alakalı ekran kartlarımız, anakartlarımız mevcuttur arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir problemi yaşamayız. E, sizin de böyle bir cihazınız varsa onarım için gönderirseniz bize servisimizde yardımcı oluruz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. <Sessizlik>